Merhabalar, Hindistan varyantından önce bugün haberlerdeki bir konuyu aktarmak istiyorum. İlaç şirketleri Sağlık Bakanlığı ile çalışıyorlar ve baskı yapıyorlar, aşı ithal etmek istiyorlar ve parayla bunu satma düşüncesindeler. Eğer böyle bir şey olursa Türkiye'de maalesef bizim sosyal devlet olarak son noktayı koyduğumuzu ortaya çıkacak. Çünkü aşağıda gerideyiz. Sputnik, tek gelecek deniyor. Nisan sonu, Mayıs sonu, Haziran sonu derken sonbahara doğru ilerliyoruz. Hala 50 milyon kişilik hedefimize yakalayamadık. Bu çok önemli bir eksik. Hindistan'a gelecek olursak Hindistan'da gerçekten bu kalabalık ülkede hem vaka sayıları hem de ölümler rekor kırmaya devam ediyor. 200 bini geçmiş durumda ölü sayısı. Bu yüzden... Vefat edenlerin yakıldığı alanlar yetmiyor, parklarda geçici alanlar oluşturmuş durumdalar. Hindistan'ın bir özelliğe fakir olması, kalabalık olması ve düzgün bir sağlık sistemi yok. Paralı bir sağlık sistemi var, insanlar gerçekten çok kötü durumdalar, oksijen bitmiş durumda. Ve bakın 298 Hindistan varyantı saptanmış Hindistan'da, dünyada ise 656 tane. Oldukça az. Şimdi gelin bakın İngiltere varyantına bakalım. Tam 384 bin adet farklı dizilimde virüs saptanmış. Hani diyorlar ya komple teorilerine göre bir bu laboratuvardan çıktı. İşte bu çıkan şeyi kontrol etmek imkansız. Dolayısıyla bunu yapan kişiler de biliyorlar. Düşünün 384 bin defa şekil değiştirmiş bir virüsten bahsediyoruz. Ve İngiliz varyantı daha bulaşıcı ve daha tehlikeli. Ve işin ilginç yanı Hindistan'da ölümlerin olduğu önemli bölgelerde vakaların %60'ın üzerinde İngiliz varyantına bağlı olduğu düşünülüyor. İngiliz varyantı daha hızlı buluşuyor, daha ağır hasar yapıyor ve gençlerde sıkıntı yaratıyor. Ve ülkemizde de son zamanlarda bunu görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki henüz tehlikeli değil, İngiliz varyantı daha tehlikeli ama takip etmek gerekiyor gibi bir düşünceleri var. Ama kalabalık nüfustan da bu virüsün süper virüs haline dönüşebileceği gibi bir endişe var. Bakın aşı işe yarıyor. Amerika'da bütün Covid'e bağlı ölümler düştüğü gibi aynı zamanda bakım evlilerindeki ölümler de düşmüş durumda. Yani kısacası aşıyı dört gözle bekliyoruz. Peki bu dönemde ne yapabilirsiniz? Uykunuza dikkat edeceksiniz. D vitamini ve C vitamini, özellikle de D vitamini almanızı öneririm. Bir de 11-15 arası mutlaka güneş alınız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.